Hoş geldin Remzi baba. Senin yokken o geday öldü Ah, oh, özlemişim ya buraları. Yabancı ülke ne ulan? Türkiye ve Azerbaycan'ın havası hiçbir yerde yok ha. Orada mal mal konuşuyorlar. Neyse. Yabancılara silah şey yapıyoruz. Çift takmış olabilirler lan. Evet Mahsun, burada durumlar nasıl? Ne? Çeto öldü ve Ögeday aslında, ya Ögeday hiç sevmezdim aslında yani çocukken oyuncakları alırdı <gülüyor> Hırsız Ögeday iyi yapmış. Ama Çeto onu hak etmedi. Ne çipi, ne silahı. Vallahi bu Ramzi'yi baba kafayı yemeye başladı adam kendi kendine konuşuyor lan adam hiç bana sormadan kendi kendine cevaplıyor Vallahi bunun kafa güzel Yeni planım var aslında Bana Mehmet'i çağırın Hoş geldin lan Mehmet seni bir yere sokacağım onların arasına bozacaksın tamam mı Küfür olarak algılama Seni onların arasına sok sokacağım derken yani sen onların içinde olacaksın yani içeride olacaksın Aynen Remzi Baba'nın kim olduğunu öğrenecekler lan bunlar. <gülüyor> Şerde misin evlat? Evet. Şerdeyim baba. Kim bu kapıyı çalıyor Her neyse ya, her neyse bir Bakayım kimmiş bu? Kimsiniz nasıl? Merhabalar Her şey izinize taşımak için gerçekten güzel bir şey izinize Teşekkür ederiz Gerçekten şehrimiz üzere de bayağı da büyük yapıyordur zaten. Bayağıdır uğraştık. Gelin, gelin takip edin beni hırsızlı bir etmen size bir tane beğendiğim evi göstereceğim şimdi. Kapıyı Şu evde kim yok? Orada biri var gibi. Arkası boş mu? Arkası boş diye atlıyorum. bakayım Olmadı yani size başka bir ev veririz. Yani olmadı yaptırırız. Şu şey yaparız yani size. Bu boş gibi. Evet, bu hmm. Evet Bu ev küçük ama Olsun ya, başımızı sokacak bir yer olsun ya Küçük olsun Üşü olmaz Tamam, siz bilirsiniz Girip bakayım yerine bir Hiç yoktan iyidir Sokakta kalmaktan iyidir yani Yani Biz burayı zaten düşük için yaptık Yani bakın şu elmaslı olan mesela zenginliğe bir mesela şu fakirin evi topraklı olan mesela şu mavili olan çılgın evi mesela kahverengi olan benim evim mesela Heh. mesela daha ev yok ki şehirde şimdi şehirde iki tane şey iki tane evim, evimiz kaldı ama hangisi bu onu bilmiyorum cidden bu ev güzelmiş ama Diğerlerine bakalım. Arada böyle kira park falan var mı? Şimdi tabii bu evin fiyatı 250 lira. Yok pardon. Bu evin fiyatı 300 lira. Diğer evin fiyatı 200 lira ama orası daha büyük Burası daha küçük. Yani ben size Büyük almanızı tavsiye ederim. Büyük daha iyidir. Şu eve girip bakalım. Şu eve girelim bakalım. Bakalım kimse var Varmıymış. Varsa da kusura bakmasın yani bakalım Aha, pardon kusura bakmayın Ben bu evi diğer eve geçelim diğer ev bence süper bayılacağınızı seviyorum hemen görelim bakalım diğer ev nasılmış hemen gidelim bakalım diğer eve tamam gidiyoruz şu an hmm, bak böyle güzelmiş Heh. şu ağacı kırabilirsiniz yok kalsın zaten yılbaşı geliyor Tamam siz bilirsiniz o zaman hayırlı olsun iyi günler iyi akşamlar görüşürüz Görüşürüz hırsız bey tanıştığıma memnun oldum Evet şimdi Renzi babayı aramanın tam zamanı Dur, Telefonum nerede ya telefonum telefonumu bulamıyorum nerede telefonu ya Cebimdeymiş tamam tamam gördüm cebimdeymiş Ben nesi telefonumu alayım şöyle yeme babayı alayım İçeri sızdın mı evlat? Evet baba İçerideyim. Aferin aferin. Şimdi onların arasını bos. Tamam mı? Hahahahah. <gülüyor>